seks şop açıyorum şakasız abonelerime de yüzde kırk indirim yapıyorum istediğinizi alabilirsiniz para orada oğlum yakışır herhalde oğlum hepsini bir de deneyimleme videosu çekeceğim hepsini kanalda delireanne ufka doğru diye Karınca çiftliğim silahım. Elimde bir kamera. Ben arkada arka sesim. Yani bir nevi 4 person. First person pardon. 4 person beni görürsün. Oradan da like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Bütün influencer arkadaşlarıma da ürünleri göndereceğim. Bedava. Reklam yapsınlar.